Geçerek, grupta ikincilikle turnuvaya katılmaya hak kazanmıştır çok yetenekli oyunculara sahip olmayan ekip daha çok takım oyunu üzerinden hücum ve defans yapmaktadır genelde uzun toplar ile forevetin gol bulmasını sağlıyorlar defans hattında ise çok iyi pres yapan ekip rakip oyuncuların topla oynamasını engelliyor gruptan çıkma ihtimalleri var İsviçre takımı ise 11 defa Dünya Kupası'na katılıyor Dünya Kupası'na katılmak için 10 maç yapan